Lina, bak mama geldi sana. Lina, mama mı geldi kızım? Bu ne? Bak sana geldi bunlar. Sana geldi bunlar. Vakfımızın değerli bekçisine Hasan Kocaman abimiz sağ olsun ee, 90 kilo mama gönderdi ee, Aynı zamanda kemirmek için Kemik de gönderdi sağ olsun Sevindim mi? Ne bunlar? Gel. star mama göndermiş Tam 90 kilo göndermiştir Allah razı olsun. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani <gülüyor> medresenin köpeğini bile allah Teala bakıyor. Gel açalım. Gel kızım. Ne, kızım? Bu ne var kızım orada? Gel Lina gel. Ne var burada? Heyecanlandın mı? Heyecanlandın mı? Ne var orada? Ne var orada? Ne var burada? Ne var, burada? Ne var, burada? Ne var orada? bir sürü çiğne gitme kemiği çıktı sağ olsun Hasan abimiz göndermiş ne var burada kızım ne var şey açayım mı istiyor musun istiyor musun Hoppa, <gülüyor> gel. <gülüyor> al bakalım, aldı. Evet, aldı gidiyor. <gülüyor> Evet Hasan abimizden Allah razı olsun. Yani görüldüğü gibi hayvanların bile rızkını Allah Teala veriyor. İnsanların rızık için bunca kavgaları, dövüşleri boşuna. Yani siz de arkadaşlar bu abimizden izleyenler varsa dokstar alabilirler. Yani reklam değildir. Biz sadece istedik, kendisi göndermiş biz de öyle abimiz için bir çekelim dedik sağ olsun bir sürü kemik de var yani rızkı veren gerçekten allah Teala insanlar bunun farkında değil rızık için kavga ediyorlar oysa rızıklar zaten belli arkadaşlar hiç kavga dövüşe gerek yok insanları dolandırmaya kandırmaya gerek yok Yani allah Teala koskoca dünyanın en büyük canlısı olan mavi balinaların bile mavi balinaların bile rızkını veriyor ki mavi balinalar normalde gördüğünüz bu köpeğimiz kadar bir canlıyı bile yutamıyorlar normalde. Karides büyüklüğünde canlıları yiyip besleniyorlar. Bir mavi balina Tek seferde 500 kilo karides yiyebilmekte. Ve günde de 40 milyon taneye yakın karides yemektedir. Düşünün artık yani bu denizde ne kadar mavi balina olduğunu. Bunların günlük rızıklarını. Yani gerçekten insanlar boşu boşuna rızık için, para için, pul için birbirlerini kırıyorlar. Rızık için telaşlanıyorlar. Yani bu koskoca canlıların bile... Rızkını Allah Teala veriyorken bizlerin de illaki verecektir. Yani bunca hayvanlar, bunca canlılar, yani mavi balinaların dışında biliyorsunuz bir sürü hayvan var. Yani bunların bile Allah Teala rızıklarını veriyor. Onun için hiç birbirimizi kırmaya, üzmeye gerek yok arkadaşlar. Bize sadece dürüst bir şekilde helalinden. Rızkımızı çıkıp günlük aramak, temin etmek dışer. Zaten bir insan nasıl rızkını ararsa rızkı da o insanı ararmış. Illaki gelir bulurmuş. Hiç telaşa gerek yok. Siz ibadetlerinize, Allahu Teala'ya karşı iyi kul olabilmeye dikkat edin. Evet bize bu 90 kilo mamayı ve kemikleri gönderen kocaman pet yetkililerine ve Hasan kocaman abimize teşekkür ederiz. Dediğim gibi bu reklam amaçlı yapılan bir şey değildi. Biz Hasan abimize isteğimizi söyledik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı. Baya bir yardım etti. Sizlerde böyle kişilerden böyle hayırseverlerden hayvanseverlerden ürün alırsanız en azından böyle insanlar kazanmış olur. Ve bu şekilde yardım etmeye başka yerlere, başka hayvanlara yardım etmeye devam ederler. Hasan abimiz insanlara da yardım eden bir kişi sağ olsun. Kendisinden tekrar allah Teala razı olsun. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz için de teşekkürler.